Evet arkadaşlar 23 Aralık 2018 Pazar ile ilgili işte size bir video daha arkadaşlar. Maçları her videoda değişirmiyoruz zaten. O günün maçlarını 4-5-6 tane video yapıyoruz. Yine 23 Aralık 2018 Pazar yine maçlarımız aynı. 143, 144, 141. Bakın bu sefer başka bir formülasyon yaptık. 2'nin ikili kombinasyonlarını yaptık arkadaşlar. 143, 1, 2 dedik. 144, 1, 2 yani 2 ihtimal. 141, 2 ihtimal. 1, 0 dedik. Toplamda 8 kupon arkadaşlar burası. Şimdi bakın görüyorsunuz 143. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Yani 4 tane 1, 4 tane 2 yazdık arkadaşlar. 4 tane 1, 4 tane 2. Altına 144 dedik. 2 tane 1, 2 tane 2. Bakın 2 tane 144, 1, 144, 2, 2. 144, 1, 1, 144, 144, 2, 2. 141'e geçtik. 1, 0 dedik ya. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0. 1, 1, 0. 1-1, 1-0, 1-1, 1-0 arkadaşlar. Ne yaptık? İki ihtimalleri oynadık. Üçüncü ihtimalleri de oynadığımızda bu çok kupon yapar. O zaman alacağınız para kurtarmaz arkadaşlar. Şimdi bu 8 kupon. Şimdi siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunun bir tanesinin e, tuttuğunu düşünün arkadaşlar. Siz bu maçların altına banko maç yazacaksınız arkadaşlar. Banko maç yazdığınızda iki tane daha, ilk yarı, ikinci yarı ne olacak arkadaşlar? Aldığınız para tuttuğunda fazlalaşacak arkadaşlar. Şimdi bakın 19-12-2018 çarşambada 3 ihtimalle oynamıştım orada. Bakın bu ispatı çarşamba videolarını seyrettiyseniz bunu görürsünüz. Bakın 2-2-0-1 çifte şans tutmuş. Böyle bir kombinasyon yapmıştım. Şurada yakalamış arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunların bir tanesinde de yakalaman şansı yüksek arkadaşlar. 2 ihtimalle oynadık üç maçı. Bunun altına bu 8 kupona 2 tane daha özellikle ilk yarı ikinci yarı eklerseniz 3 misli bile yazsanız alacağınız para yükselir arkadaşlar. Bu şablonu uygulayın. Şimdi bakın burada sadece şunları yine 8 kupon yaptık fakat maçları aynı sadece ihtimalleri değiştirdik. Burada, burada bakın 1-2 idi burada 1-0 2 ihtimal. Burada 1-2 idi burada 0-2 ihtimal. Burada 141 1-0 idi yine 1-0 ihtimal dedik. Bunu değiştirmedik şuradan birer tane değiştirdik. Bu x8'de. Şimdi bu ikinci kombinasyonumuz. Bu maçlara göre yine. Bakın 143. 1 0 dedik ya. 4 tane 1. 4 tane 0. 4 tane 0. Bakın. 4 tane 1. ilk şey. 8 tane yazdık. Yukarıdan aşağıya hepsi birer tane kupon. Aynı yukarıda olduğu gibi. 0. 143. 0. 2 tane 0. Pardon. 144'e geçtik. Bunu yazdık. 144. 0. 2. 144, 2 tane 0, 2 tane 2. 2 tane 0, 2 tane 2 arkadaşlar. 141, 1, 0. 141 bakın. 1-1, 1-0, 1-1, 1-0, 1-1, 1-0. Burada maçlarımızı aynı tuttuk. 8 kupon, 8 kupon. Toplam 16 kupon yaptık burada. İsterseniz aynısını oynayabilirsiniz. İsterseniz bu kuponların altına 2 tane de maç ekle, ekleyip Ganyan'ını artırabilirsiniz. Burada 1-2 oynadık. Burada 1-0 oynadık. Burada 1-2 oynadık. Burada 0-2 oynadık. Şunu değiştirmedik arkadaşlar. Biraz da şansımıza güveneceğiz. Evet arkadaşlar bu son videomuzdu. Pazar günüyle ilgili. Diğer videoları umarım seyretmişsinizdir. Sağ alttan tıkladığınızda bakın orada yazıyor. Kazanma iddia falan filan diye. Okutucuğu tıklayın arkadaşlar. Bütün videolarımız orada. Ekleyeceğimiz videoları da oradan yine görebilirsiniz. Bildirimleri açın. Abone olmayı unutmayın. Yeni eklediğimiz videoları görebilirsiniz. Hemen hemen her konuda videolar devam ediyor. İddia videoları da gün gün çekiliyor arkadaşlar. Bizi izlemeye devam arkadaşlar. Teşekkürler.